ise aynı diyebilirim. Eminim herkes evinde böyle bir televizyon olsun istiyor. a de buna çare olabilmek için araştırmalarım sonucunda ulaştığım bilgilere göre gerçekten çok uygun bir fiyata televizyonu bizler için bu hafta satışa sunacak. Televizyonun genel özellikleri harbiden çok iyi. Özellikle televizyonun kavisli ekran olması bunun yanında 4K çözünürlük sunabilmesi çok mükemmel. Televizyon içerisinde yerleştirilmiş olan sistem sayesinde 4K olmayan görüntüleri bile 4K görüntü kalitesi izleyebiliyorsunuz. Televizyonun kavisli ekranı sayesinde neredeyse bütün her şeye derinlik algısı katabiliyorsunuz. Bu da kendinizi sanki oradaymış gibi hissettiriyor. Özel tasarımı sayesinde televizyon kavisli bir inceliğe sahip. Özellikle smart özelliği sayesinde bu televizyonda neredeyse istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Kolay kullanım açısından kablosuz fare ve klavye ekleyerek televizyonun kullanımı ultra rahat hale getirebiliyorsunuz. Akıllı televizyonunuzu cep televizyon telefonunuza bağlayarak telefonu hem kumanda olarak yönetebiliyorsunuz hem de televizyonunuzdaki bütün özelliklere telefon üzerinden erişim sağlayabiliyorsunuz. Özellikle televizyonun üzerinde bulunan 3 adet HDMI girişi ve 2 adet USB girişi sayesinde dilediğiniz multimedya cihazlarını televizyona sorunsuz bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Küçük bir dipnot ekleyeyim. Televizyon Güney Kore'de üretiliyor. Konuyu genel olarak toparlamak gerekirse eğer cebinizde paranız varsa evinizde iyi bir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 bu ürünü tercih edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.